Hoş geldiniz. Bu kişiler birlikte. teyda daha daha benim için pay oynayacağız. İsmini unuttum bir oyla. Like atmayı unutma. Abone olmayı da unutmayın. Ben yani de bu var. isterseniz arkadaşlar, isterseniz biraz oyunu öyle Ne? Ben ne yaptım? Ya bu ne ya? Olur bu ne ya? Haa Hoppe şimdi böyle kötü arkadaşlara bak Tüftü basarken topu basıyor arkadaşlara bak Tüftü basarken topu basıyor Şöyle işe Olup paya Paya ben de Vuuu Neye çaptım Bu ne ne oldu bura Yuh Ben de geçtim ben de. Yüceleştirdim. Böyle istedim. Evlere gideceğim ben şimdi. Şimdi evlere gideceğiz. Buradan gideceğiz hemen. Buradan geçelim. Buradan gideceğiz. Evlere gitmeliyim hatta ya. Yeni bir açılmış arkadaşlar. Bir de yeni gelmiş. Şimdi mücadelema geldi bir de. burdan mıydı da, burdanı da. burdanı huuu çok kolay yüz otuzlu geldim öyle yüz otuzlu geldim yüz de... altmış basıyor bu yüz yetmiş basıyor pardon yüz basıyor e ee, ben girerliğe geldim Ben geri araya geldim arkadaşlar Allah Allah Ben de geldim ya Büyük Bana Eve gidelim hatta eve geldik Geldim Benim evim var Binlonu aldık arkadaşlar Şu, Bu evim var Bu evim var Gözümü açabilir mislensiniz Açtım eli kayıca açılsa o ev ona o ev ona bindiğim kaçtı o şey içeri yap arkadaşlar sezon açılıyor şimdi çek video gerçek video oluyor arkadaşlar ama sezon açılmıyor sezon açılmıyor sezon açılmıyor açsana ya Açsın oğlum Oğlum açsana ya Bu ne açılıyor arkadaşlar? Bu ne kadar açılıyor ya? Valla şey ağzımı sokacağım. Arkadaşlar sesiniz açmak isterseniz. Eğğğğğ Tamam. Mesle mi ya? ne oldu mama. Açım bu Arkadaşlar bir tane bir, bir, bir, bir, bir şey göstereceğim. Şeye basıp bak bu da fotoğraflı olmuş arkadaşlar. Bak. Bakın bu da fotoğraflı olmuş arkadaşlar. Şeye açmış bak o zara açı yakın 1070 puan var 1070 yok 1070 7000 700000 hangi şengeler çek o şengeleri aç sen bana hava mı atıyorsun? sen bana hava mı atıyorsun? Ben ne yapayım bak ben? açılıyor Benim de üstüm açılıyor Benim de üstüm açılıyor Benim de üstüm açılıyor Allah Allah Ne oldu? bir şey yemişti böyle. o seni bilmem o da mı gidiyordu bu bir Allah ben de sana Ediyorum, oğlum, ne yapıyon ben o? Beni takip ediyom oğlum Vallahi ne? Beni takip ediyom ne? Bu tarafa Tamam, ben döndüm. Yaşama ya, şu ya, ya şu Eş mi yapıyor? Tamam gel yapalım. Gel yapalım. Yene hemen ben. Sıkıyorum şey o ya Bana yere versin mi? O işte ya Bakın bana yere versin bana oldu yenerim ben Gel Gelmiyor, gelemiyor Ay gelmiyor. ben sen arkada Ay canım Ay canım yavrum Uh uhu uhuhu daha öyle ben ya. Seninle bir ben ya. geliyor. Vallahi gördüm geliyor. Şimdi gelmiyor, gelmiyor. Çıkartıyor. Çıkartıyor, bağırıyor. Çıkartıyor. Bakın, gelmiyor. <gülüyor> Sen, böyle, ne yapmayın ya? Çeviri ve Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Anam adam Çıkmış. Adam altyazı Bizim mantobusu yok. Kırıyor. 5K 8'e, 5K 8. öyle. noliyi Ya Çavuşa ayo. şimdi bak. bir şey bak. Agressor TN bilmeye çalıştım ama TN bilmedi işte TN bilmi yok onda O ne TN yok ya Kapat Kapatın Bakın O kapat, güzel Biliyor musun zaten nasıl açayım dedim bunu Bunu açayım Alın çeki gibi Bunlar hiç kimse açın yok onun aile açın yani Eşşşop Surtluyor son derece kapacağız Söyle Konya Gönlüyor Gönlüyor Gönlüyor Gönlüyor Hoşgeldin Le le le le le Le le le Le le le Le ya gel gel hoş gele. La la la la. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Allah bunu görmesin. Şöyle hissedim. Öf. Ne kadar kötü olurdu be. Aç. Ne olmuş? Al beş, baş başlamış yok diye bu da olacak. Et 1300 80 100 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 on 12 13 15 20 21 22 좋을 yapı글 Monday 학 hot hot hot hot hot Hz? S embrace thatФettikTube Newsot eggs� seeding price.Fzz IfノK is up for theraf syncoder.Yepp Jim Tanoo.He been able to do that. 사실 את so�, Laser FordWood for Star. foutku şeyler, şeyler, ştört, şeyler, başaltıcı, şeyler, şeyler, ştörtler, şeyler, şeyler, şeyler, izniziznizde kurs izon izombie izonik izon izonda izombie sizin alt sizon izon siziznizde kurs izemi izemi izemi ki izemi izinler izemi sizin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 biz 66 64 66 69 66 biz 66 69 biz 70 74 75 76 biz 74 biz 76 74 biz 70 189 190 195 192 193 194 195 196 197 198, 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210, 215, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 227, 225, 226, 278, 229, 220, iki yüz dört, iki ikizim ot ot ikizim otas ikizim ot suda ikiz kız ikiz kız kız ikiz 250 255 256 257 259 260, 260 210 260, 260 260'ü 2, 260'ta 200, 200 260'a 226 260, 500 200 Ah üç ya ne seyah? Anlat şimdi. Şimdi anlat ya. Üç ha, üç yüz, iki, ikisi doksan, ikisi doksan, 293 293 ikisi doksan, ikisi 2 ikisi doksan, ikisi Bir var mı bende kayı yolu Kayı yok. Kayı var mı bende? Vay yeneğim yeneğim. Tümtürk yeneğe. İmkol kalk yene. Bomba gibi yeneğe. Hiii. Bu da bu yedin o işi sonra ne şey gitmiştiyse o gitti. O zaman başka birisi gitmişti. O Ama bu işi etmişti. De, iş. Başka hiç yok çünkü. Baybaba. İşte, o zaman başka hiç yokunda. O zaman başka hiç yok. Bu nedir o zaman? Bir Aslan bir Arkadaşlar O zaman video burada biterim Betleyin arkadaşlar Bir dakika çıkmaya çalışayım Bizim o zaman Abone olmayan ona Like attın sen Like attın sen teşekkürler Takıştım beni burada Abi Candayı çıkayım isterseniz Yarın sabah Sahip ettim Ettimek için Eee Avlamayın Belki yarın Bugünü bu çekeyim Bugün çıkayım isterseniz İster Günü çekebilir Bu zaman görüşürüz Tam uzun var Bunu unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın 也许 女學,